Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, iyi seyirler. Sevilen Beni Affet dizisi, 8 Haziran 2018 Cuma günü, 1402. bölüm ile sezon finali yaparak, izleyicilere veda etti. Beni Affet dizisinin 1403. bölümünde, neler olacak bu sorunun cevabını vermeden önce, sezon finali olan 1402. bölümde neler yaşandı hatırlayalım. Cansu'nun yaptığı kötülükler yanına kalmaz. Feride ve Yaman bunun bedeli Cansu'ya ödetirler. Feride bu olaylar nedeniyle strese girer. Stresi girmesi hamileliğini etkiler. Ve acil olarak doğum için ameliyata alınır. Yaman bu duruma çok üzülür ve Feride için endişelenir. Fakat daha büyük bir olay Feride ve Yaman'ı beklemektedir. Diğer taraftan güzel ise, öğrendiği acı gerçekle yüzleşir. Herkesi üzen bir karar alır. Murat ise yardım etmek için, büyük çapa gösterir. Zeynep ve Ateş tehlikelerden kaçarlar, fakat şansları yaver gitmez, bir kişi tarafından ihanete uğrarlar, Refik ise tüm gerçekleri kaderi anlatır, diğer taraftan da testi yaptıran Sevgi ve Şahin, önemli bir sonuç elde ederler, ayrıca ikili evden ayrılırlar ve ilginç bir olayla karşılaşırlar. Sezon finali bu şekilde biten Beni Affet dizisinin nokta 8. sezonu neler olacak tahminlerimiz şu şekilde köşeye sıkışan Cansu intikamını alacak Feride sağlıklı bir bebek doğuracak fakat Cansu'nun intikam planı Yaman ve Feride'yi zor durumda bırakacak güzel ise intihar etmek isteyebilir ve Dakar Murat İsa ile evlenebilir. Zeynep ve Ateş'e ihanet eden kişinin kim olduğu açıklanacak. Tahminlerimiz bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Sevilen Beni Affet dizisi, 8 Haziran 2018 Cuma günü, 1402. bölüm ile sezon finali yaparak, izleyicilere veda etti. Beni Affet dizisinin 1403. bölümünü. Neler olacak bu sorunun cevabını vermeden önce, sezon finali olan 1402. bölümde neler yaşandı hatırlayalım.